Selamlar millet, bugün size arkadaşlar bravallanın yeni bölümde bölümünde beraberiz Hatırlıyorsanız en son platin ya da elmas rush yapıyorduk Baya bir ara verdim, hiç oynamadım da oyunu Videodan video oynayacağım arkadaşlar, bakalım nereye kadar gelebileceğiz Hayda Bakalım B miydi o, 3200'ümüz var Euro lazım, ben bunları sevmiyorum ya Bu Eurolar ne ya böyle 3200'e ne alınabilir ki ya O'rion çok oynuyoruz, O'rion olmaz artık Hatoyu hatırlamıyorum. Keşke hatırlasam da ee... yani bir şeyler. İyi, bari Queen Knight alalım. Queen Knight oynayalım bu videoda. Hadi bakalım. Al bakalım. Çok güzel Queen Knight arkadaşım Aa zaten free değilmiş ya Queen Knight. <gülüyor> Neyse. Ee, olur öyle. Evet ilk rakibimiz Sidra. Tidra güzel hero dur bakalım bizi alabilecek mi? Tabii ki alamayacak soruya bak. Ama neyse deneyeceğiz. İsme bak ama ne Gel bakalım buraya bir aslan. O. Oh. Sekik gel lan buraya. Oy oy oy, kafamıza kafamıza vurdu adeta. Oyna iş tarzını hiç ödemedim adamın. Fluka herhalde. İlla mızrağı kullandıracaksın değil bana? Git bakalım İlk kill'i aldık First strike bizde Hadi bakalım Ana ne sikeyim bastım Yine bastım Git bakalım İkinci strike de bizde Hadi bakalım. Yeniden gel. Yeniden gel. Bu arada arkadaşlar. Geçen video sizce nasıldı? Şu ee, CSGO ile ilgili olan. Kasa açma videosu. Gel de buraya bir Tutayım seni. Cık, bak tutturmuyor kendini. Görüyor musun? Kaçar diye arkaya falan basıyor mu? Hiç oralı bile değil ya. Kaçmıyor bile. Gel lan buraya be. Daha eşek gel buraya Öldü 3-0 arkadaşlar Yaka, Yavaş yavaş da değil hızlı hızlı altına çıkacağız Hemen yeni maça geçelim bu Kullandığımı düşünüyorum Aa, Karşımızda da kuyumayı var bakalım ne olacak Thor 1.0 Saldırı hızını vermiş Hareket hızını yavaşlatmış bence saçma bir hareket hareketler türlü lazım oyunda Dash için, dodge için, her şey için Kalkanı azaltıyorsanız azaltın bana göre ya da kalkanı çok yapın. İksinden birisi. Ama kesinlikle koşuyu azaltmayı. Hadi bot vs ben hangimiz alır acaba? Oğlum ben şu komoyu... Heh. Reconnected oldu. Kardeşim git silah al. izin verdik işte. Daha ne istiyorsun? Sen spam mı yapacaksın? Queen Knight çok tehlikelidir yalnız benim bak. Emin misin? Aşağıya aşağıya da, Aşağıya aşağı hop Gel bakalım buraya ha. Gel lan buraya Cık, Bak bak hareketlere bak ya Lan ölüyordu gazda Görüşürüz. <Sessizlik> arkadaşlar artık fark ediyorsunuz alıştım 1080p 60fps'e full öyle çekiyorum videoları. Da diğer kamer e videoda kamera açısı biraz kötüymüş onu düzelttim bu videoda. Dediğim gibi yeni kamera alacağım arkadaşlar da şu an bankamatik gitmeye üşeniyorum. para yatırmam lazım. Bütün parayı bok var gibi çektik. Youtube'dan da artık bir şeyler kazansak da kamerayı falan o fiyatla alsak da işte olmuyor öyle. Yine bir 3-0 yani bu elo... Açer <gülüyor> ee, Olabildiğince 7 dakika. 10 dakikaya gelen videom az var sanırım. Yani öyle düşünüyorum. Olabildiğince kısa zamanla... Güzel videolar böyle. Hani sizi de sıkmayacak. Beni de editlerken sıkmayacak videolar. Git bakalım aşağıya sen be Bu sefer acımadan oynuyorum fark etmişsinizdir. En son videodan sonra sinirlendim biraz bunlara. Tut bakayım şunu. Biz de boş adam değiliz yani ha. Sen Ha ölmedi. O bana nasıl geldi lan <gülüyor> Onun bana gelmemesi gerekmiyordu ya Allah Allah Aşağıydı aşağıya in bakalım Aşağı Nası? Gel bakalım kendine gel Ne oluyor lan yumrukla öldüreyim mi bunu ne diyorsunuz? Aa yapamadım. Mallı gibi yaptım hatta. Ah. Çıkamadık. Neyse ya. Zorlamayalım. Breakdance yapayım mı arkadaşlar? Adamın kafasını iyi izleyin. Ah. Ee, çarptı sesi geldi. Aa nasıl denk geldi o ya Çok güzel, çok güzel. <gülüyor> Adeta bir yılan gibi böyle. Kim mi geldi bana? Dur bakalım. Devam edelim Queen Knight'la biz ya. Video kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Montajlısam 5 dakika olur mu? Okey. O zaman biraz daha oynayalım. Bir 7-8 dakika olsun. Şimdi eğlenmeye başlamışsınızdır. Şimdi bitirmeyeyim videoyu. Çünkü iyi oynuyoruz bugün. man bir dur lan Hadi geçmiş olsun Ah Oy. Oy. Sen bana onu yaparsan ben sana dört katını yaparım. Bir tane daha 0 mı geliyor ama çok zor. Z'ye basamadım ama. ne oluyor ya? Lan dur. Z basamıyorum. Neyse. Arkadaşlar bu arada adamları eğer bombanızı osuturmak istiyorsanız X değil C'ye basıyorsunuz. İlleri C. O aklınızda bulunsun. Oyuna başlamış arkadaşlarımız var çünkü. Bu arada e, kanalımıza birisi daha katıldı. oynayını başlayan. Böyle duyunca çok seviniyorum. E, i̇şte tam da yapmak istediğim şeyi bulmuş o da. Hani yabancılar bu oyunu çekiyor ama Türklerde çeken yok diye çekiyordum. Arkadaş da beni öyle bulmuş. Türk kanalı araştırırken bulmuş. Gerçekten bu beni çok mutlu etti. Tamam bu adam niye böyle bir yanında oynamaya başladı ve konuşmaya başladık diye sanırım. Hadi da artık öl. Bum. Güzel. Neyse millet. E, video kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. Tam 7 dakikalık bir videoyu çıkar size. bir Bir videomuzundan sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz dur. Bir videomuzundan sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayınız. Beni takip etmek istiyorsanız da abone olup zili milyon açabilirsiniz. En sonunda hoşçakalın. Hepinize <gülüyor> abone olmayı unutmayın. Bay bay. Peace.